NetFikir kanalıma hoş geldiniz. Ayaklarınıza alüminyum folyo sarmalısınız. Evet, yanlış duymadınız. Bildiğiniz folyo ile. Ayaklarınızı alüminyum folyoya sarmak harika bir fikir. Hadi videoya geçelim. Herkes alüminyum folyoya aşinadır. Çoğu insan mutfakta kullanmaktadır ve herhangi bir organla sarmaya akıl ettiklerini pek sanmıyoruz. Aslına bakarsanız bu çok iyi bir fikir. Kulağa garip gelebilir. Ancak alüminyum folyonun günlük sorunlarda ve çeşitli rahatsızlıklarda kullanmak için harika bir ürün olduğu ortaya çıktı. Vücudumuzun farklı bölümlerini alüminyum folyoya sarmanın pek çok avantajı ve yararı vardır. Örneğin ağrıyan eklemlerin acısını hafifletebilir. Yanıkların neden olduğu ağrıyı yatıştırır ve yorgunluğa karşı mükemmel bir çözümdür. Üstelik soğuk algınlığınızı iyileştirmenize bile yardımcı olabilir. Ayaklarınızı neden alüminyum folyo ile sarmanız gerektiğine geçmeden önce daha önce hiç düşünmemiş olabileceğiniz harika şeyler hakkında kısaca konuşalım. Mesela çamaşır makinenizin içine birkaç top alüminyum folyo atın. Çamaşır makinenize koyacağınız birkaç alüminyum folyo, ...kıyafetlerinizin elektriklenmesini önleyecektir. Ütü Alüminyum folyo, ütü gerektiren acil durumlar için mükemmel bir çözümdür. Bir şeyi hızlıca ütülemeniz gerekiyorsa ve bunu yapmak için yeterince zamanınız yoksa... ...bir parça folyoyu giysinin ütülenecek kısmına sarın ve ardından ütüleyin. Folyo giysinin aynı anda her iki taraftan da ütülenmesini sağlayacaktır. Böylece ütüleme işlemi çok daha hızlı tamamlanır. Statik Elektriklenme Giysilerdeki statik elektriklenme son derece can sıkıcı olabilir. Neyse ki, bunu düzeltmenin kolay bir yolu var. Folyoyu küçük bir top şeklinde buruşturun ve giysilerinizi bununla ovalayın statik elektriklenme tarihe karışacak. Wi-Fi Zayıf Wi-Fi sinyali sorunu mu yaşıyorsunuz? Alüminyum folyodan bir ekran oluşturun ve sinyali artırmak istediğiniz noktaya yakın bir duvara yerleştirin. Sinyal ekran yönünde daha iyi olacaktır. Evet, ayaklara geri dönelim. Nasıl mı? Kötü bir soğuk algınlığı mı yaşıyorsunuz anında bu durumdan kurtulabilirsiniz 5-7 alüminyum folyo yaprağı alın ve bunları ayaklarınıza sarın yaklaşık 1 saat kadar bu şekilde kalsınlar daha sonra folyoyu çıkarın ve ayaklarınızı tekrar folyoyla sarmadan önce 1 saat kadar nefes almaya bırakın bu işlemi her akşam yapın 2 geceden sonra aradaki farkı gözlerinizde göreceksiniz. Ağrı. Eklemlerinizde ağrı hissediyorsanız folyoya sarabilirsiniz. Folyoyu düzgün bir şekilde yerinde sabitlemek için bir bandaj kullanın. Yatmadan önce folyoyu ağrılı eklemin etrafına sarın ve bütün gece çıkmadığından emin olun. Bunu üst üste yaklaşık 7 gece yapmaya devam edin. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.